Değerli izleyenler, Türkiye'nin tarafsız ana haber karşınızdayız. Ben Eliniz Ömer Tarif ana haber başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda gününe çıkan gelişmeleri için paylaşacağız efendim. Ana haber bültenimiz başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda sizler için e son dakika gelişmeleri için anlatacağız değerli izleyenler. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıcak olursak sosyal cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, OkTarık Haber, TikTok Tarık Haber, TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, e Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram ve Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, Reddit, Granitay, Facebook, YouTube Tarık Haber, TV, BK, Ömer Tarık İlmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıcak olursak. Twitter'da da özel izlenenler. Twitter kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese evet, yarın artık PicoLive'da yayındayız. PicoLive kanalımız Tarka Berk bilen bizlere ulaşabilirsiniz. Of canlı yayında yayındayız izleyenler John canlı yayın kanalımız Tark Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Bir kere yayına ister dolarlike kanalımız Tar haber TVden bizlere ulaşabilirsiniz. TV işte yayını isteriz yani TV kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Hayvatten non olayda da yayın dostlar non olay kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Ve izleyenler ilk haberimize geçiyoruz. Değerli. Polislere bir adres verdiği kan donduran manzara böyle ortaya çıktı değerli izleyen. Yakalanınca polislere bir adres verdi. Ekipler bölgeye girince kan donduran manzara ortaya çıktı. Karaman'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir şahıs başka ve şahsı kalbinden vurup ağır yaraladı. Şahıs olayın ardından polise tarafından kısa sürede yakalandı. İfadesinde kişiyi daha öldürdüğünü söyleyen şahıs ekiplere bir adres verdi. Söz konusu adrese giden ekipler bölgede iki şahıs kalmar içerisinde yatarken buldu. Şahısların yaşamını yitirdiğini belirlendi. Olayla ilgili alakalı geniş haplı soruşturma sürüyor. Yakalanınca polislere bir adres verdi. Ekipler bölgeye gidince kan donduran manzara ortaya çıktı. Yakalanınca polislere bir adres verdi. Ekipler bölgeye gidince kan donduran manzara ortaya çıktı. Taraman'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir cihaz, başka bir şahsı kalbinden vurup ağır yaraladı. Çalış olayın ardından polisler tarafından kısa sürede yakalandı. Ifadesinde iki kişiyi daha öldürdüğünü söyleyen Çalış, bir adres verdi. Söz konusu adrese giden ekipler bölgede iki şahsı kanlar içerisinde yatarken buldu. Şahısların yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla alakalı geniş çaplı soruşturma sürüyor. Dehşete düşüren olay, akşam saatlerinde Karaman'daki Urgan Sallesi Taş Ocakları meydana geldi. Az isimli şahıs iddiaya göre henüz bilinmeyen sebeple Alparslan Türkeş Parkı'nda bir kişiyi tabanca ile kalbinden vurarak ağır yaraladı. Şahsın yakalanmasının ardından yaşananlar ise olayın çok daha korkunç bir boyutta olduğunu gözler önüne serdi. Ekipler, verdiği adrese gitti. Olaydan sonra kaçan zanlı, polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan zanlının polise verdiği ilk ifadesinde iki kişiyi daha vurarak öldürdüğünü söylemesi üzerine ekipler şahsın verdiği adrese gitti. Burgan mahallesine taş ocakları mevkiine giden ekipler iki kişiyi kanlar içinde yerde yatar vaziyette buldu. İki kişinin cansız bedenini ulaşıldı. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde iki şahsın da hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis olay yerinde geniş güvenlik tedbiri aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. İhli İki çocuk annesi genç kadının feci sonu. Ana sayede dönmek için tıklayınız. Ana Haber Bütemiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İbrahim Tatlıses'le tanışma anını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da gençlerle bir araya geldi. İbrahim Tatlıses'le tanışma anısı olay oldu. Tatlıses yeniden doğdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlı Rufa'da gençlerle bir araya geldi. Pro programda İmparator ile ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'le yer aldı. İbrahim Tatlıses'le tanışmanın anısını anlatan Erdoğan Belediye Başkanlığım döneminde oldu. Zaten eserleriyle biz kendisini tanıdık, tanırdık. Her şeyle zaten bize kendisini tanıttı ifadelerini kullanmış. Haber. Haber. Politika. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da gençlerle bir araya geldi İbrahim tatlı sesle tanışma anısı olay oldu tatlı ses yeniden doldu Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da gençlerle bir araya geldi İbrahim tatlı sesle tanışma anısı olay oldu tatlı ses yeniden doldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da gençlerle bir araya geldi programda İmparator lakaplı ünlü sanat İbrahim Tatlı de yer aldı İbrahim Tatlıses'le tanışma anısını da anlatan Erdoğan, belediye başkanlığın döneminde oldu. Zaten eserleriyle biz kendisini tanık, her şeyiyle zaten bize kendisini tanıttı ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde düzenlenen gençlik buluşmaları programına katıldı. Gençlerle buluşmaya sanatçı İbrahim Tatlıses ile gelen Erdoğan, programın açılışında çalınan Benim" şarkısına da eşlik etti. Programın açılışında konuşan Erdoğan, Şanlıurfa'da farklı bir günün yaşandığını belirterek, kültür merkezinin şehri hayırlı olmasını diledi. Şanlıurfa'nın 20,6 yaş ortalaması ile Türkiye'nin en genç şehri olduğuna dikkati çeken Erdoğan, gelecek seçimlerde sadece Şanlıurfa'da oy kullanacak 250 bin gencin bulunduğunu söyledi. Böyle bir şehirde gençlerle bir araya gelmenin, genç bir cumhurbaşkanı olarak mutluluğunu yaşadığını dile getiren Erdoğan, Ankara ve İstanbul'daki benzer programların dışında, gittikleri hemen her şehirde gençlerle bir araya gelmeye özel önem verdiklerinin altını çizdi. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin, dünyaya, ülkemize, bize, kendi hayatlarına bakışlarındaki derin vukufiyeti görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum diyen Erdoğan, şunları kaydetti. Şu ana kadar yaptığımız tüm toplu açılışlar ve mitinglerde Şanlıurfa pik yaptı. Son aldığımız resmi rakam 120.000. Tabi yollardaki karşılamaları buna katmıyorum, sadece meydanı konuşuyorum. Her ne kadar birileri, gençlerimize kendi zihin dünyalarında çantada keklik gibi bakıyor olsa da bizim tespitlerimiz hiç de öyle olmadığına işaret ediyor. Kusura bakmayın çantada keklik yok, çanta dolu. Bugün dünya engelliler günü. Engelli diyerek, Zihin dünyaları engellerle dolu olanları birbirine karıştırmayın. Birilerinin zihin dünyaları engelli. Bizim engelli kardeşlerimizin zihin dünyaları sapasağlam. Sizlerle sohbetlerimizde öyle çarpıcı analizlerle, öyle isabetli tespitlerle, öyle akılcı tekliflerle karşılaşıyoruz ki inanın bunca yıllık tecrübemize rağmen bizim de ufkumuz genişliyor. Bu tablo bize, AK Parti'yi kurarken gençlik teşkilatlarımızı, örgütlenmemizin ve politikalarımızın merkezine yerleştirmemizin ne kadar doğru olduğunu tekrar tekrar gösteriyor. Türkiye'de gençlik teşkilatını, partisinin Angarya işlerini yaptıracak bir araç değil de politikalarının merkezine yerleştirmiş ilk parti biziz. Biz ne sağdayız ne solda, biz siyasetin merkezindeyiz. Cumhuriyet'in yeni asrını Türkiye'ye yüzyılı vizyonuyla karşılamaya hazırlanırken, en çok gençlerin enerjisine, üretkenliği Gayretlerine güvenliklerini vurgulayan Erdoğan, şu anda Türkiye siyasetinde bu kardeşinizin, abinizin dışında gençlik kollarından yetişerek gelmiş bir lider yok. 18-20 yaşından itibaren gençlik teşkilatlarında yetişmiş, oralardan gelmiş bir siyasetçiyim. Diğerleri öyle değil. Diğerlerinin çoğu gökten zembille indiler. Bizim durumumuz öyle değil diye konuştu. Hatırlayın nerelerden geldik. Siyasetin içinde yetiştiğini, siyasetin içinden geldiğini, bu yüzden de gençlere bakışının çok farkı olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti. Gençlik yıllarıyla birlikte siyasette yarım asrı geride bırakan bir büyünüz sıfatıyla, artık bizlerin, sizin zamanınızın misafiri olduğunuzu rahatça söyleyebilirim. Bu samimi düşüncemi sadece kendi adıma değil, mensubu olduğu kuşak adına da ifade ediyorum. Biz, bu kutlu bayrağı, bu kutlu emaneti nasıl daha önceki nesillerden devraldıysak, İnşallah çok yakında sizlere devredeceğiz. Bizden önceki kuşak ve bizim kuşağımız, demokrasi ve kalkınma bakımından Türkiye'nin belki de en sıkıntılı, en sancılı dönemini yaşadı. Kendi seren camımızın seyriyle bugün sizlerin Türkiye 100 Yılı vizyonuyla kurduğunuz hayaller arasında çok büyük fark olması gayet tabidir. Hem altyapı hem özgürlükler konusunda yoklukların ülkesinden, bölgesel ve küresel liderlik seviyesine gelmiş bir ülkeye ulaşmak elbette kolay değildir. Hatırlayın, nerelerden geldik. Şanlıurfa'nın havalimanı, böyle güzel yolları mı vardı? Nerede? Ama şimdi havalimanından çıkıyorsun, Karaköprü'den merkeze tüm kavşak düzenlemeleriyle, her şeyiyle, altyapısıyla, üst yapısıyla bambaşka bir Türkiye, bambaşka bir Şanlıurfa. İbrahim Tatlıses'in yol değiştirmeden İstanbul'dan Şanlıurfa'ya geliyorsun demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, eskiden 24 saatti. Herhalde şimdi 12-13 saat karşılığını verdi. 81 ilimizde 208 üniversitemiz var. Bu kadim mücadelenin en zor kısmının geride kaldığını dile getiren Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı. Artık ödediğimiz bedellerin, çektiğimiz acıların, yaptığımız fedakarlıkların, döktüğümüz alın terlerinin karşılığını alma vakti gelmiştir. Bunu sizlerle alacağız. Hazreti Mevlana'nın o pergel metaforuna uygun şekilde, bir ayağımızı ülkemize ve değerlerimize sabitleyip, diğeriyle tüm dünyayı kuşatacağımız bir dönemdeyiz. Artık dünyaya şöyle bakacağız, biz dünyaya değil, dünya Türkiye'ye baksın. Bunu sizlerle beraber başaracağız. Gençlerimizin bilgisi, donanım, özgüveni Türkiye'ye yüzyılının en büyük teminatıdır. Ama sette demagojiyle, yalanla, Çarpıtmayla yönlendirilemeyecek bu gençliğin aziz ve cesaretinden aldığımız güçle nereye hazırlanıyoruz? 2023 evimize bugüne kadar kazandırdığımız eser ve hizmetleri anlatırken sadece hakikat penceresinin önüne çekmeye çalışılan perdeleri açıyoruz. Göreve geldik, Türkiye'de 76 üniversite vardı ama 81 ilimizde 208 üniversitemiz var. Bu sırada İbrahim Tatlıses'in Oxford'u vardı da biz mi gitmedik? şeklindeki espresi gülüşmelere neden oldu. Şanlıurfa'da bir zihin devrimi yaptık. Türkiye Cumhuriyeti'nin her şeye layık olduğunu vurgulayan tatlı ses, bu saatten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunun altını çizdi. Cezaevindeyken ziyaret ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İbrahim Bey, ben belediye başkanı oldum sadece İstanbul'a hizmet verebilirim, benim niyetim bu değil. Benim niyetim Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet vermek dediğini aktaran tatlı ses, başbakan oldu, cumhurbaşkanı oldu, sonra da başkan oldu. Ne oldu başkan yapmazdınız. Sayın Cumhurbaşkanımız halk adamıdır, halk insanıdır. Halk adamı olduğu için başımın üstünde taşıyorum şeklinde konuştu. Şanlıurfa'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevip saydığını vurgulayan tatlı ses, Şanlıurfalılara, bu seçimde sakın bizi yalnız bırakmayın diye seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Bey, sözün özünü defalarca ifade etti sağ olsun karşılığını verdi. Zihinlerinde de kalplerinde de yarın için ne yapacaklarının ne yapmaları gerektiğinin olduğuna işaret eden Erdoğan, Bay Kemal, dünya zihinde ne var ne yok bunları anlatıyormuş. Elin birilerini toparlamış, etmiş, uyuyanlar mı ararsın, bunun yanında ne dediği anlaşılmayan sözler mi anlarsın? Böyle bir durum. Biz de dedik ki biz, Şanlıurfa'da zihin devrimi yapacağız. Ve Şanlıurfa'da bir zihin devrimini yaptık ve açıkladık. Vizyon orada değil, vizyon Şanlıurfa'da. Ve yarına dair vizyonun kalem çölleri gençler, sizsiniz. Kendinize güvenin, inanın. Ve yarının programını da projesini de sizler hazırlayacaksınız. Beraber hazırlayacağız. Bunu kimse inkar edemez. Peygamberler şehri burası. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlerin sorularını da yanıtladı. Şanlıurfalıların Erdoğan'a büyük sevgi beslediğini ve gelecek seçimde de kendisini yalnız bırakmayacağını belirten bir genç, Erdoğan'a Şanlıurfa dediğimizde şanlı gençlik dediğimizde sizin duygularınız nasıl oluyor? diye sordu. Erdoğan, Şanlıurfalıların toplu açılış törenine ilgisinin çok büyük olduğunu, şimdiye kadar yapılan büyük şehir toplu açılış törenlerindeki katılımın zirvesine ulaştıklarını belirterek önümüzdeki hafta Samsun geçebilecek mi? diye sordu. Salonda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaslan, çok iyi hazırlanman lazım diyen Erdoğan'a, her gittiğimiz şehirde çıta daha da yükseliyor ama Samsun olarak rekor kıracağımıza inanıyorum yanıtı verdi. Gençlerle buluşmanın İbrahim Tatlıses'in katılımıyla zirve yaptığını dile getiren Erdoğan, içinde bulundukları İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nin de gençlerin önemli bir buluşma merkezi olacağını söyledi. Erdoğan, Bugünkü toplu açılışta geleceği 2023'e yönelik güzel bir adım atıldı. Zirveyi burası yaptı. Diğerlerine hiç aldırış etmeyin. Biz yolumuza durmak yok yola devam değil, devam edeceğiz diye konuştu. Erdoğan, Bugünkü toplu açılışta geleceği 2023'e yönelik güzel bir adım atıldı. Zirveyi burası yaptı. Diğerlerine hiç aldırış etmeyin. Biz yolumuza durmak yok yola devam değil. Devam edeceğiz diye konuştu. Bir gencin, İbrahim Tatlıses ile tanışma hikayesini sorması üzerine Erdoğan, Belediye Başkanlığı döneminde yüz yüze tanıştıklarını ancak kendisinin eserleriyle onu tanıdığını belirterek bu arzu edilmeyen olay bizi çok ama çok üzdü. Fakat o dönemlerde bile birileri başka beklentiler içindeyken Tatlıses adeta yeniden doğdu. Görüyorsunuz şimdi yeri geliyor nasıl tize çıkıyor ifadelerini kullandı. Tatlı sesle ben bu cumhurbaşkanımı nasıl sevmeyeyim? Vuruldu. Başıma kaza geldi, gözümü açtım. Başında duran cumhurbaşkanı. o zaman başbakandı. Almanya'ya gittim. İdo yanında telefonda direkt başbakan nasıl oldu? Ameliyat nasıl geçti? Amerika'ya gittim yine İdo cumhurbaşkanı arıyor dedi. Nasıl unutayım şimdi? Vefa denen bir şey var. Yalnız semt olarak geçiyor İstanbul'da vefa. İnsanlar arasındaki vefa çok önemli. Hiçbir zaman vefasını unutmadık bana karşı nerede görse el kaldırır, nerede görse İbrahim Bey der. Ona karşı çok saygılı ve sevgiliyim şeklinde konuştu. Bir gencin kadın futbol hakemi olduğunu belirtmesi üzerine Erdoğan, Şanlıurfa'nın maçlarını yönetmiyorsun değil mi? diye sordu. Şanlıurfa'da U16 ve U18 maçlarını yönettiğini dile getiren genç, Erdoğan'ın Dünya Kupası'ndaki favorisini öğrenmek istedi. Katar'da açılış maçını izlediğini, vakit bulunduğunda televizyondan maçları takip ettiğini anlatan Erdoğan, en büyük sürprizin Almanların elenmesi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanlar fena gitti, farklı şeylerle oyalandılar, 16'nın dışında kaldılar. 16 belli olduktan sonra ortaya koydukları performansa göre şu daha şanslıdır denilebilir. Görelim ondan sonra da düşüncemizi söyleyelim değerlendirmesinde bulundu. Aynı gencin Şanlıurfa Spor'u takip ediyor musunuz demesi üzerine Erdoğan, o işime gelmiyor çünkü benim içinde oynadığım takım şu an Şanlıurfa ile çekişiyor. Esenler ve benim 13-14 yaşında top oynadığım mahalle takımındı dedi. Esenler ve ile Şanlıurfa Spor'un bir yarış içinde olduğunu, aralarında ciddi puan farkı bulunmadığını belirten Erdoğan, iyi oynayanın kazanmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervlerini hatırlatan bir gencin, doğal gaz faturalarına bunun önümüzdeki kış yansıyıp yansımayacağını sorması üzerine şu yanıtı verdi. Şu anda 540. Yeni yeni sondaj çalışmaları var, İnşallah bereketlensin. Bundan da tüm ülkemiz nasibini alsın. Şöyle bir şeyimiz daha var. Sayın Putin'in ifadesiyle Türkiye'yi bir bu, terminal, yapma durumu. Avrupa'ya sağ sola gidecek olan doğal gazın Türkiye üzerinden dağıtımının yapılması gibi bir düşüncesi var. Biz de onun hazırlıkları içindeyiz. Bize yerli ve milli bir zeka lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda bulunan bir gencin altılı masaya ilişkin geçtiğimiz günlerde altılı masadan bir açıklama geldi ve eğer biz seçimleri kazanırsak hepimiz cumhurbaşkanı yardımcı olacağız, Cumhurbaşkanı yardımcısı olursak milletvekili olamayacağız ama ikisini aynı anda istiyoruz diye çalışmalar yapmaya çalışıyorlar. Açıklamalar gösteriyor ki altılı masa bir yıldır kendi menfaatleri peşinde milletimize ne verebiliriz deyip, sen ne istiyorsun, sana ne verebiliriz, senin eksiğin ne doğrultusunda ilerliyorlar. Bu menfaatleri nasıl değerlendiriyorsunuz sorusunu, sendeki zeka, sendeki siyaset mantığı inan onlarda yok ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü. Onların şu andaki derdi bu masadan kim ne kadar ne kapar, yaptıkları bu. Bugün vizyon açıklamış, bu vizyonu açıklarken vizyon denilen olayın içinde Amerika'da bilmem kim, bilmem şuradan kim, bunlarla benim milletimi aldatacaklarını zannediyorlar. Bize yerli ve milli bir zihniyet, yerli ve milli bir zekra lazım. Yani, sen lazımsın, sen. Şu mantık. Şu zihniyet onlarda yok. Şanlıurfa'da bir köy okulu öğretmeni de sözleşmeli kamu çalışanlarının kadroya geçirileceğini açıklanmasından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sunduk ve öğrencilerinin Ankara'yı görmediğini, bu nedenle onlarla birlikte başkente gelmek istediklerini bildirdi. Kendilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde de ziyaret etmek istediklerini anlatan öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Makamımız her zaman açıktır. Bizim kapımız size açık olmayacak.'' Kime açık olacak? Yanıtını verdi. Öğretmenin o zaman pazartesi günü öğrencilerime Ankara'ya gidiyoruz diye müjdeyi verebilir miyim? Sorusu üzerine Erdoğan, rahatlıkla bunu söyleyebileceğini belirtti. Erdoğan, siz ki Şanlıurfa'nın bir köyünde öğretmenlik yapıyorsunuz. Size kapı açık olamaz da kime açık olacak? dedi. Pedalojik Formasyon genç öğretmenin ayrıca pedagogik formasyonu sadece atanmış kişilerin alabildiğini, mezun olup atama bekleyenler için de bir düzenleme olup olmayacağını sorması üzerine Erdoğan, şu bilgileri verdi. Bu hafta içinde Yüksek Öğretim Kurumu Başkanımızla da konuyu görüştük. Biliyorsunuz, üniversiteyi bitirdikten sonra bir veya iki yıl formasyon eğitimi veriliyordu. Kendilerine sayın başkan, artık bunu kaldırıyorsun dedik, kaldıracaksın 3 ve dördüncü sınıfta formasyonu verelim ve üniversiteyi bitirirken böylece formasyon eğitimini de almış olsun dedik ve mutabık kaldık. Eyvallah Kasımpaşalıyız. Beden dili eğitimi alıp almadığının, beden dilindeki performansının Kasımpaşalı olmasından mı geldiğinin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu cevabı verdi. Aslında sen yakaladın. Doğdum büyüdüğüm yerden geldiği gibi ben Malum İman Hatip mezunuyum. İmam Hatip Okulunda da okurken okulun münazara ekibindeydim. O münazara ekibinde oluş da özellikle bu karşılıklı Osmanlıca ya da Arapça ifadesiyle mütaleme, diğer ifadesiyle de diyalektik anlayışını orada yakaladım. Bu diyalektikle birlikte 18-20 yaş o arada da siyasi hayatın içerisinde oldum. Oradan gençlik kolları gibi vs. oradan yetişerek bugünlere geldik. Bunun özel bir mektebine ben gitmedim. O kadar paramız da yoktu. Zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmediğini, ahşap iki odalı evde, üç kardeş, anne ve babasıyla yetiştiği bilgisini veren Erdoğan, evlerinin kapısının misafire her zaman açık olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı. Anacağım benim yer sofrasında misafir geldiği zaman, küp turşusunu hazırlardı, teneke kavurma hazır olurdu. Anacağım, git fırından iki üç ekmek, Yufka al derdi ve ben gider alır gelirdi. Anam, hemen kuzinede kavurmayı yapar, misafirlerin önüne koyardı. Umduğunu değil bulduğunu yiyen misafirler gelirdi bize. Böyle yetiştik ve bu şekilde de oradan gelen o cesaretle de handolsun siyasi hayatımızı da sürdürdük ve siyasi hayatımızla birlikte de Kasımpaşa'nın verdiği o ruhu da kaybetmedik. Eyvallah, Kasımpaşalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Müzik Topluluğu'nun ve sanatçı İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği türkü ve şarkılara da eşlik etti. Aa, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İyi <gülüyor> ana Haber Büteneviz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatliğe boy ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ülkemize para akacak sosyal medya paylaşımı ses getirdi değerli izleyenler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı sosyal medya ses getirdi. Ülkemize para akacak dedi. CHP başka Kemal Kılıçdaroğlu hafta öncesinden 3 aralık işaret etmiş ve beklenen tarihte ikinci yüzyıl çağrı CHP'nin yeni vizyonu açıklamıştı. Vizyon belgesinin yankıları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündem olan bir paylaşım daha geldi. Sosyal medya hesabından Kırım bankalarıyla toplantıya yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, ülkemize para akacak ifadelerini kullandı. Haber. Haber. Güncel. Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı sosyal medyada ses getirdi. Ülkemize para akacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı sosyal medyada ses getirdi. Ülkemize para akacak. CDP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haftalar öncesinden 3 Aralık'ı işaret etmiş ve beklenen tarihte ikinci yüzyıla çağrı buluşmasında CHP'nin yeni vizyonunu açıklamıştı. Vizyon belgesinin yankıları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündem olan bir paylaşım daha geldi. Sosyal medya hesabından yatırım bankaları ile toplantılar yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, ülkemize para akacak ifadelerini kullandı. CHP'nin İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlediği ikinci yüzyıla çağrı buluşması gündemden düşmüyor. Kemal Kılıçlaroğlu'nun açıkladığı yeni vizyon belgesi gündemdeki yerini koruyor. Kılıçlaroğlu sosyal medyadan yaptığı son paylaşımıyla da dikkat çekti. İlginizi çekebilir. Uyukladığı anlar gündem olmuştu. Testi pozitif. Bakan Nebat'iden Kılıçlaroğlu'na yanıt. Milletin karnı top. Ali Babacan tarih vererek duyurdu. Ortak bir kararla. Ülkemize para akacak. Kemal Kılıçlaroğlu'nun. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. 5 trilyon 461 milyar dolar yöneten yatırım bankaları ve 500 milyar dolarlık fonlarla toplantılar İlk 3 yılımızda en az 100 milyar doğrudan yatırım, emeklilik fonlarından 75 milyar, sürdürülebilirlik fonlarından da 150 milyar yatırım alacağız. Ülkemize para akacak. 5 trilyon 461 milyar dolar yöneten yatırım bankaları ve 500 milyar dolarlık fonlarla toplantılar yaptım. İlk üç yılımızda en az 100 milyar doğrudan yatırım. Emeklilik fonlarından 75 milyar, sürdürülebilirlik fonlarından da 150 milyar yatırım alacağız. Ülkemize para akacak. Rich Twittercom diye ve Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, 4 2022. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 7 lokum sonu oldu. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Tepkiler sonrası Galatasaray açıkladı değerli izleyen Rikardi kızlarıyla Arjantin'e döndü. Galatasaray'ın Galatasaray açıkladığı Icardi kızlarını alıp ülkesine döndü değerli izleyenler. Yani. Galatasaray golcüsü Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen antrenmanda beklenmedik bir şekilde sakatlanarak itimadı yarıda bırakmış. Galatasaray yaptığı açıklamada oyuncunun durumunun emar sonrası belli olacağı aramıştı. Arjantinli yıldızın ülkesine gittiği iddiaları sosyal medyada konuşulurken, sarı kırmızılardan konuyla ilgili alakalı bir açıklama geldi. Spor. Spor. Galatasaray. Tepkiler sonrası Galatasaray da açıkladı. Icardi kızlarını alıp ülkesine döndü. Tepkiler sonrası Galatasaray da açıkladı. Icardi kızlarını alıp ülkesine döndü. Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen antrenmanda beklenmedik bir şekilde sakatlanarak idmanı yarıda bırakmış, Galatasaray yaptığı açıklamada oyuncunun durumunun meyve sonrası belli olacağını açıklamıştı. Arjantinli Yıldız'ın ülkesine gittiği iddiaları sosyal medyada konuşulurken, sarı kırmızılılardan konuyla alakalı bir açıklama geldi. Mauro Hicardi Galatasaray'ın Fransız devi Paris Saint Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve çıktığı son karşılaşmalarda takıma verdiği katkıyla dikkat çeken Yıldız oyuncu Mauro Icardi geçtiğimiz günlerde idmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakmıştı. Antrenmanda sakatlandı. Sarı Kırmızılılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada Galatasaray'dan yapılan ilk açıklamada sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve ilmanı yarım bırakan Mauro Icardi'nin durumu yarın yapılacak meyve tetkikleri sonucunda netlik kazanacak ifadeleri yer alırken, gerçekleştirilen meyve çekimi sonrası Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin dün sponsor hastanemizde çekilen rında sağ üst arka adale grubunda ikinci derece kas halıları ve zorlanma tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır denilmişti. Kızlarını alıp ülkesine döndü. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Arjantinli oyuncunun ülkesine gittiği iddiaları sosyal medyada konuşulmaya başlanırken, daha önce de sık sık ülkesine giden Icardi'nin bu kez yanında kızları Francesca ve Isabella ile Mayil Pez'den olan Valentino, John Stantino ve Benedetto ile birlikte ülkesine gittiği iddia edilmişti. Yine andan ara. Frankfurt'ta bir molanın ardından futbolcu ve çocuklar bu cumartesi sabahı Ezeyza Havaalanı'na geldiği konuşulan oyuncunun, bu sırada ayrıldığı işi andan arayla barışmak için de çabalayacağı da iddia edilirken, 9 Aralık'ta yeni yaşını kutlayacak oyuncunun en az o tarihe kadar ülkede kalacağı düşünülüyor. Galatasaray açıkladı. Konuyla alakalı Galatasaray'dan bir süre açıklama gelmese de, sosyal medyadaki iddiaların ardından Sarı Kırmızılılar bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada sakatlığı bulunan Mavro Icardi, tedavisinin ilk bölümü için ülkesi Arjantin'e giderken tedavinin ikinci kısmına Türkiye'ye dönüşünde sağlık heyetimiz tarafından devam edilecektir ifadeleri kullanıldı. En çok aranan haberler, iletişim, yardım, üyelik, gizlilik politikası, yasal uyarı, RSS, son dakika haber, spor, astroloji ve maklum. Ana haber biterimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ve Galatasaray Canerkin depremi yaşandı. Kimse beklemiyordu değerli izleyenler. Süperlikte asist kıradığına yer alan Canerkin'e yollar ayrıldı. Yıldız oyuncu için Galatasaray taraftarları ikiye bölüldü. Süper Lig asist kralı yarışında alt asist zirveye zirvelik alan Caner Erkin, Fatih Karakönül ile yollarını ayırdı. Adı bir süredirik altı ve başak şekli alınan yıldız oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak fesih edildi. 34 yaşındaki tecrübe oyuncu bir an önce kendisine kulüp bulması için menajerine talimat verdiği öğrenildi. Caner Erkin'in ayrılışının ardından sosyal medyadaki altı saat taraftarları ikiye bölüldü. Fatih Karagümrük, Süper Lig'de asist krallığında yer alan Caner Erkin ile yollar ayrıldı. Yıldız oyuncu için Galatasaray taraftarları ikiye bölündü. Süper Lig'de asist krallığında yer alan Caner Erkin ile yollar ayrıldı. Yıldız oyuncu için Galatasaray taraftarları ikiye bölündü. Süper Lig asist krallığı yarışında 6 asistle zirvede yer alan Caner Erkin, Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdı. Adı bir süredir Galatasaray ve Başakşehir ile anılan Yıldız oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak fesledildi. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bir an önce kendisine kulüp bulması için menajerine talimat verdiği öğrenildi. Caner Erkin'in ayrılışının ardından sosyal medyada Galatasaray taraftarları ikiye bölündü. Caner Erkin Vavacars Fatih Karagümrük'te Caner Erkin ile yollar ayrıldı. Gösterdiği performansla asist krallığında 6 asiste zirvede yer alan Caner'in ayrılığı büyük bir sürpriz olarak nitelendirildi. Bir süredir adı Galatasaray ile anılan 34 yaşındaki oyuncunun menajerine talimat verdiği aktarıldı. Sözleşmesi karşılıklı olarak fesledildi. Fatih Karagümrük'te Pirlo'nun raporu doğrultusunda Caner Erkin'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak fesledildi. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncunun kariyerini Türkiye'de devam etmek istemesinden dolayı menajeri kulüp arayışlarına başladı. İlginizi çekebilir. Ronaldo için ülke genelinde anket. %70 oy çıktı, taraftarlar birbirine girdi. Kafasına korner direğiyle vurmuşlardı. Kadroda yok. Arda Güler'den Messi paylaşım Lucas Torreira'nın menajerinden flash açıklamalar. Ben yapsam dolandırıcı derdiniz. Dünya Kupası'nda Mesih'e darbe saha dışından geldi. Karagümrük'ten açıklama. İstanbul ekibinin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner Erkin'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz ifadelerine yer verildi. Karagümrük ayrılığı resmen açıkladı. DTTP Uğur Eyl'e, Sport. Mühnet Spor, December 4, 2022. Galatasaray iddiaları var. Caner Erkin'in adı bir süredir Galatasaray ile anılıyor. Sarı Kırmızılılarda Okan Buruk'un performansından memnun kalmadığı Patrick Van Aanholt'un yerine düşünülen Caner Erkin için şu an resmi bir girişim yapılmadı. Taraftarların bazıları Caner'i isterken, bazıları da bu transfere karşı çıkıyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Remave Onk. Fenerbahçililer Alex ile Suza'yı deliklerden sildi. İran Milli Ana Haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bu kez farklı olacak. Asgari ücret pazarlığında işer değişti değerli izleyenler. Son dakika haberi göre. Son, son konuşan rakam dikkat çekmişti. Asgari ücret pazarlığı bu yıl farklı olacak. Gözler o OBD'lere çevrildi. milyonlarca insanın uzun süredir beklediği kritik hafta geldi. Çattığı çarşamba günü sonunda asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıt bulacağı süreci başlatan toplantıların ilk yapılacak. Asgari ücretin Yıllık enflasyona göre mi belirleneceği yoksa Temmuz ayında uygulanan zam oranının mı baz alınacağı belir korurken son olarak 9.350 TL rakım ortaya atıldı. Bu iki görüşmelerde ise bazı farklılıklar olacak. Finans, finans, ekonomi. Son konuşulan rakam dikkat çekmişti. Asgari ücret pazarlığı bu yıl farklı olacak. Gözler o verilere çevrildi. Son konuşulan rakam dikkat çekmişti. Asgari ücret pazarlığı bu yıl farklı olacak. Gözler o verilere çevrildi. Milyonlarca insanın uzun süredir beklediği kritik hafta geldi çaktı. Çarşamba günü sonunda asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıt bulacağı süreci başlatan toplantıların ilki yapılacak. Asgari ücretin yıllık enflasyona göre mi belirleneceği yoksa Temmuz ayında uygulanan zam oranın mı baz alınacağı belirsizliğini korurken son olarak 9.350 Türk Lirası rakamı ortaya atıldı. Bu yılki görüşmelerde ise bazı farklılıklar olacak. Milyonlarca insanı ve ailesini yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin başlamasına sayılı günler kaldı. Çarşamba günü görüşmelerin ilk ayağı başladı. Bu sırada asgari ücretin belirlenmesi için iki farklı enflasyon hesabının masada olduğu belirtiliyor. Buna göre asgari ücret yıllık enflasyon veya Temmuz'da uygulanan zam oranı üzerinden belirlenecek. Yıllık enflasyona göre belirlenmesi halinde asgari ücretin 9000 TL'nin üstünü bulma olasılığı değerlendirilirken bu yılki görüşmelerde farklı uygulamalar olması da dikkat çekti. İşte asgari ücret için konuşulan rakamlar ve görüşmelere ilişkin ayrıntılar. Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme görüşmeleri öncesi asgari ücret tespit komisyonunda işçi kesimini temsil eden Türk İş, yarın açıklanacak Kasım ayı enflasyonu rakamının da aralarında olduğu ekonomik göstergeleri komisyona sunacak. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç 7 Aralık'taki ilk toplantı ile başlayacak. Yarın açıklanacak verilere odaklanıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, TSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk İş temsil edecek. Zam pazarlığında tarafların talep ve teklifleri merakla beklenirken, komisyonda işçi kesimini temsil eden Türk İş, yarın açıklanacak Kasım ayı enflasyon verisine odaklandı. İşçi leğitinin komisyona, Türkiye'nin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasındaki rakamlar ve enflasyon verisinin yanında, ücretler üzerindeki gelir vergisi yüküyle ilgili taleplerini de sunması bekleniyor. İşçi leğitine Peyhun Kavlak başkanlık yapacak. Önceki yıllarda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çalışma genel müdürü olarak başkanlık eden Nurcan Önder'in emekli olması üzerine bu yıl komisyona yeni genel müdür Sadettin Akyıl başkanlık yapacak. Yine bu yıl farklı olarak Komisyonda Türk İş adına işçi heyetinin başkanlığını Konfederasyonun Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Peyrul Kavlak'ı yürütecek. Görüşmelerin yeri konusunda da bu yıl farklılıklar yaşanacak. Önceki senelerde işçi ve işveren heyetlerinin ev sahipliğinde gerçekleşen ikinci ve üçüncü toplantılar, bu sene çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılacak. Yeni asgari ücret rakamının, geçen yıl olduğu gibi bu yılda ayın sonuna gelmeden kararlaştırılması bekleniyor. İkinci toplantı 14 Aralık'ta. İşçi ve işveren kesiminin başkanları 1 Aralık'ta çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilginin daveti üzerine bakanlıkta bir araya gelip, asgari ücret görüşmelerinin takvimini belirlemişti. Buna göre, komisyonun ilk toplantısını 7 Aralık'ta, ikinci toplantısının ise 14 Aralık'ta yapması kararlaştırılmıştı. Elimizi taşın altına koyacağız. Bu toplantının ardından TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkoğlu, yeni asgari rakamının işçi, işveren ve hükümetin ortak mutabakatıyla belirlemek istediklerini belirterek, işverenlerimizin razı olduğu, işçi tarafının memnun olduğu, aynı zamanda da işletmelerimizi koruyan, zengini, istikrarlı bir rakam için biz de elimizi taşın altına koyacağız ifadelerini kullanmıştı. Buna karşın, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'e, katıldığı bir televizyon programında, Türk açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 7.7'yi lira olduğuna dikkati çekerek, kırmızı çizgileri olan bu rakamın üzerine çıkılması gerektiğini söylemişti. Asgari ücret nasıl belirleniyor? Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan asgari ücret tespit komisyonu belirliyor. Komisyon, Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında tamir üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az on üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Asgari ücret net 5 binası 500 lira. Asgari ücret, bir işçi için aylık bürüt 6.471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5.500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 7.603 lira 43 kuruş. Bunun 6.471 lirası bürüt asgari ücret 1.003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor. İlginizi çekebilir. Asgari ücrette ters köşe. 810 bin TL bekleyenler asgari ücret 2023 için tek tek hesaplandı. asgari ücret zammmında kırmızı çizgi 7786 Türk Lirası asgari ücrette iki rakam masada polislere sızdı 9350 Türk Lirası a Ana sayfaya dönmek için tıklayınız memur ve emekli için 5 aylık zam oranı ne olacak kimse fark etmiyor ama yarım saatte 27 bin TL'lik ceza. Bakan Nebati'den İYT'ye açıklaması. Dostlar haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Fransan rakibi belli oluyor. İki ilk düdük çaldı değerli izleyenler. İngiltere Senekale a değerli dostlar. Maçta 13. dakika oynanıyor. Maç maç Albayc Stadyumunda oynanıyor. Maçı Ivan Barton yönetiyor değerli izleyenler. Bu maçı canlı anlatımlarla ee, tarikhaber.com'un Twitter adresinden takip edebilirsiniz değerli izleyenler canlı anlatımlarla. Çok sayıda ölü var feci olay yaşandı. Ayin yapan grup sele kapıldı değerli izleyenler. Güney Afrika'da feci olay yaşandı. Ayin yapan grup sele kapıldı. Çok sayıda ölü var. 15 kişi de kayıp. Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde şiddetli yağ sonrası taşı taşan Josey'in efinde dini ayin yapan gruptan 9 kişi sele kapılarak hayatını kaybetti. 15 kişi ise kayıp. Haber. Haber. Dünya. Güney Afrika'da feci olay. Ayın yapan grup sele kapıldı. Çok sayıda ölü var. 15 kişi de kayıp. Güney Afrika'da feci olay. Ayın yapan grup sele kapıldı. Çok sayıda ölü var. 15 kişi de kayıp. Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde şiddetli yağış sonrası taşan Jükskei nehrinde dini ayin yapan gruptan 9 kişi sele kapılarak hayatını kaybetti, 15 kişi ise kayboldu. Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Jükskei nehri taştı. Nehir kıyısında dini ayin yapan gruptan 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise kayboldu. Johannesburg şehri acil durum yönetim hizmetleri sözcüsü Robert Mulaudzi yaptığı açıklamada, Dün gece fırtına çıktığında bir grup insan nehirde dini ayına katılıyordu ifadelerini kullanarak, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. bizi kayıp kişilerin fırtınanın başlaması ile bölgeyi terk etmiş olabileceğini de belirterek, belirsizliği ortadan kaldırmak için ayına katılanlarla görüştüklerini açıkladı. Sı olan Jübskei nehrinde Kasım 2016'da meydana gelen taşkında Alejandria kentinde yüzlerce derme çatma ev sular altına kalmıştı. İhliya!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 Son dakika haberine göre Galip Aykaç Gıda Parakendiceli Derneği Başkanlığı'na istifasını sundu. Son dakika haberine göre Gıda Parakendiceli Derneği göreve geldi. 18 Ocak 2019 tarihinden beri ilk iki dönemdir yönetim kurulu başkanı görevini yürüten Galip Aykaç 4 Aralık 2022 tarihi itibariyle yönetim kuruluna ilettiği dilekçe ile görevinden istifasını sunduğunu belirtti. Haber. Haber. Güncel. Son dakika, Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'na istifasını sundu. Son dakika, Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'na istifasını sundu. Son dakika haberi, Gıda Perakendecileri Derneği, Göreve geldiği 18 Ocak 2019 tarihinden beri iki dönemdir yönetim kurulu başkanı görevini yürüten Galip Aykaç'ın 4 Aralık 2022 tarihi itibariyle yönetim kuruluna ilettiği dilekçe ile görevinden istifasını sunduğunu belirtti. Son dakika haberi, Gıda Perakendicileri Derneği, Galip Aykaç'ın DPD başkanlığı görevinden istifasını sunduğunu duyurdu. Dernekten yapılan yazılı açıklamada, bu görevi yerine getirirken en önemli rol derneğin tüm üyelerinin oylarıyla seçilen yönetim kurulu üyelerine düştüğü belirtildi. Gündeme getirilen suçlama ve eleştiriler neticesinde. Açıklamada şunlar kaydedildi. Dernek çalışmalarını, üyelerin de destekleriyle yönlendiren yönetim kurulunun şimdiye kadar sözcüsü ise her zaman yönetim kurulu başkanı olmuştur. Bu bağlamda göreve geldiği 18 Ocak 2019 tarihinden beri iki dönemdir yönetim kurulu başkanı görevini yürüten Galip Aykaç, 4 Aralık 2022 tarihi itibariyle yönetim kuruluna ilettiği dilekçe ile görevinden istifasını sunmuştur. Kendisinin istifasına ait açıklaması şu şekildedir. Son dönemlerde basın ve sosyal medyaya oldukça çarptırılarak gündeme getirilen suçlama ve eleştiriler neticesinde Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etme kararı aldığımı belirtmek isterim. 49 yıllık mesleki tecrübemle hem tüketicilerimiz hem de sektörümüz için zorlu geçen bu enflasyon sürecinde elinden gelenin hep en iyisini yapmak için gayret gösterdim. Fakat görüyorum ki gerek 30 Kasım'da yaptığım açıklama sonrası gerekse öncesinde medya ve sosyal mecralarda kasıtlı olarak yürütülen bir takım itibar zedeleme çalışmaları hem şahsıma hem sektöre hem de ülke ekonomisine büyük zarar vermekte. Bilinmesini isterim ki Gıda Perakendecileri Derneği'nin bugüne kadar hiçbir siyasi yapıyla ilişkisi olmamıştır ve yaptığım açıklamaların hiçbiri işini hakkıyla yerine getiren medya ve basın mensuplarına yöneltilmemiştir. Gündeme getirilen spekülasyonlar sonrası Sayın Devlet Bahçeli'nin hassasiyet gösterdiğini de üzülerek izledim. Maksadım asla kendisini kırmak değildi. Kusura bakmasınlar lütfen. Yaklaşık bir ay sonra, Ocak'te. Yapılacak olan genel kurulda tüzüğümüzdeki iki dönem kuralı gereği görev sürem sona erecektir. Bu süreci bu son gelişmeleri de dikkate alarak derneğimiz üyelerine herhangi bir zarar gelmemesi için bir ay öncesinden müsaadenizle mevcut görevlerinden ayrılma kararı aldığımız sizlerle paylaşmak isterim. Bu kararımın maalesef basına servis edilen çok marketler ticaret anonim şirketinin dilekçesinde yer alan talepte ve içerikte hiçbir ilgisinin olmadığını özellikle belirtmek isterim. Benden sonra başkanlığı üstlenecek arkadaşımıza başarılar diler ve bundan sonra da tüketicilerimize yoğun bir rekabet içinde uygun fiyat ve iyi kalitede ürünleri sunmak için canlı başla çalışmaya devam edeceğimi bildiririm. Organize gıda perakende sektörünün temsilcisi konumundaki derneğin sektörün ve ekonominin gelişimi yolundaki çalışmalarını şimdiye kadar olduğu gibi aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini belirtti. Aa. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimiz geçiyoruz. Mpap Becho yaptığı son şampiyon çeyrek finalde değerli izleyenler. Fransa Polonya'yı 3-1 mağlup etti Mpap Becho yaptığı son şampiyon çeyrek finalde. Son dakika haberine göre 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Son 16 turu mücadelesinde Fransa ile Polonya karşı karşıya geldi. Mücadelede güyen taraf 3-1'lik skorla son şampiyon Fransa olurken Adana çeyrek finale yazılmayı başardı. işte detaylar. Süper. Süper. 2022 Dünya Kupası. Fransa Polonya'yı 3-1 mağlup etti. Bappeșov yaptı, son şampiyon çeyrek finalde. Fransa Polonya'yı 3-1 mağlup etti. Bappeșov yaptı, son şampiyon çeyrek finalde. Son dakika. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Son 16 turu mücadelesinde Fransa ile Polonya karşı karşıya geldi. Mücadelede Gülen taraf 3 birlik skorla son şampiyon Fransa olurken, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. İşte detaylar. Dünya Kupası'nın son sahibi Fransa, unvanını korumak istediği Katar'daki turnuvanın son 16 turunda, Polonya ile karşı karşıya geldi. Alt-Türmama stadında oynanan mücadelede kazanan 3 birlik skorla Fransa olurken, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Dünya Kupası'nda Avustralya, Tunus ve Danimarka ile birlikte D grubunda yer alan Fransa, oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 6 puan topladı. Fransa, aynı puana sahip Avustralya'nın averajla önünde grup aşamasını lider tamamlamıştı. Polonya ise Arjantin, Meksika ve Suudi Arabistan ile grubunda mücadele etti. Avrupa temsilcisi, 4 puan topladı ve aynı puana sahip Meksika'yı averajla geride bırakarak adını son 16 turuna yazdırmıştı. Giroud gole yaklaştı. Karşılaşmanın 29. dakikasında hızlı gelişen Fransa atağında topla buluşan Diresman, sağ kanattan koşu yapan Dembele'ye pasını aktardı. Yıldız oyuncunun arka direğe çevirdiği topa hareketlenen Giroud'un yakın mesafeden vuruşunda top yandan avuta çıktı. Polonya net fırsattan faydalanamadı. Bu kez karşılaşmanın 38. dakikasında Polonya gole yaklaştı. Frankoski'nin sol kanattan içeri çevirdiği topa hareketlenen Zielinski, penaltı noktasına yakın bir mesafeden şutunu attı. Loris'in son anda kurtardığı top, Kaminski'nin önünde kaldı. Genç Yıldız'ın sağ çaprazdan attığı şutta Varane topu çizgiden çıkardı. Gol 44'te geldi. Bappi'nin ara pasında Polonya savunmasının arkasına sarkan bir ceza sahasında topla buluştu. Sol çakrazdan uzak köşeye şutunu atan tecrübeli golcü 44. dakikada meşin yuvarlığa ağlara gönderdi. Tarihe geçti. Olivier Giroud Polonya'ya attığı gollet Hilary Henry'i geçerek Fransa milli takımı tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Mbappe sahnede. Mücadelenin son bölümüne girilirken 74. dakikada Dembeli'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Mbappe, düzgün bir vuruş yaptı ve srizesini geçen top ağlarla buluşturmayı başardı. Mbappe'den bir gol daha. Karşılaşmada 90 dakika tamamlanırken, uzatma dakikalarında Mbappe bir kez daha sahneye çıktı ve kendisinin iki takımının ise üçüncü golünü kaydetti. Son dakikada penaltı. Karşılaşmanın uzatmalarının son saniyelerinden Polonya penaltı kazandı. Topun başına geçen Le Andoski ilk anda vuruştan faydalanamazken, karşılaşmanın hakemi kalecinin ihlal yaptığı gerekçesiyle penaltıyı tekrar ettirdi. Tecrübeli oyuncu bu kez topu ağlarla buluşturarak durumu 3-1'e getirdi ve karşılaşmanın skorunu belirledi. Rakip kim olacak? Adını çeyrek finale yazdırmayı başaran Fransa, 10 Aralık'ta oynanacak olan çeyrek final mücadelesinde İngiltere-Senegal galibiyle eşleşecek. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız.